Allahümme salli ve sallim ve berk ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ala ve inam ilahi ve iftali Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bizler insan olarak yaratılmışız. Alemdeki bütün canlı varlıklar gibi. Yaratıldığımız o bütün merkez bir anlayış için, bir kavrayış için insan onun sürekli aklını kurcalıyor. Ancak Resulü Kibre Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bize söylemiş olduğu her söz bu kavrayışı o kadar kolaylaştırıyor ve o kadar netleştiriyor ki. işte sihir nevinin önemi burada bir kez daha karşımıza çıkıyor. Hayatı daha iyi kavrayabilmek ve daha rahat sonuçlara ulaşamayıp istiyorsanız Resulü Kibre ve Vesselam'ın hayatının onun sözleri ve onun yaşantısıyla bize neler söylediğini iyi kavramak zorundayız. Bakın Rasulüllahü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Yasin Şerif hakkında muhtebel bütün kaynaklarda geçtiği üzere Kur'an-ı Kerim'in kalbinde duyuyor. Kart dediğimiz şey Rabbini anmak ve Rabbine kavuşmak hususunda Cenab-ı Hak'ın insana takdir etmiş olduğu en büyük imkan mucizesi. Rabbini andıkça Rabbinin tecelli ettiği tecelli ilahi noktası. Bu noktayı ilahi kavramak aynı zamanda insanı anlayabilmek için en önemli mihen olarak karşımıza çıkıyor. Hz. Ali Efendimiz'in muhteşem bir başka sözü ise kendisinden ravi edildiği üzere, bu bütünü tamamlıyor. Daha doğrusu daha iyi anlamamızı sağlıyor. Hz. Ali Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'da toplandığını, Fatiha'nın Besmele'de toplandığını, kendi Besmele'sinde toplandığını, besmene Şerif'in harfi bağda toplandığını, harfi bağının altında bulunan noktanın da bütün her şeyi kapsadığını beyan eder. Aynı zamanda Hz. Ali Efendimiz'in o bağın noktasında olduğuna dair uğurdukça çok yerde görebileceğimiz rivayetlerde söz konusudur. Şimdi bu iki kelamı bir araya getirelim çünkü ilmin şerhi Hz. Ali Efendimiz'dir. İlmin şehri Resul-i Kiri Aleyhisselatü Vesselam'dır ki... Siyer-i Nebi'de Hz. Aleyhi Efendimiz'e, Resul-i Efendimiz arasındaki yakın ilişki ve muhabbet her birisinde ayrı bir tat ve lezzet göreceksiniz. Hazreti Ebu Bekir, Hz. Öner, Hz. Osman, Hz. Fatma, Hz. Ayşe hepsini bir araya koyduğumuz zaman bizler hayatı anlamak ve kavramakta en rahat noktalara ulaşabiliyor olacağız inşallah. Şimdi, Hz. Ali Efendimiz'in şerhiyle Resul-i Kibriya ve Vesselam'ın beyanatı olan şehri bir araya getirelim. Madem ki Yasin kalbi kuran Azim şandır, o halde Yasin hakiki manada bizlere insanı tarif eder. Ancak insanın varlığı için bir yaratım süreci gerektirir. Öyleyse Fatiha-i Şerife, insanoğlunun yaratılış sürecini bizlere anlatır ki, Ham Denizi bir varlığın yaratılacak olduğunun beyannamesi, Hazreti Cenab-ı Hak'ın, Hz. Allah'ın ilk ayet kelimesini bizlere beyan ettiği üzere Hamt üzere dünya bina edilmiştir. Ki daha sonraki derslerimizde göreceğimiz üzere yaratılış sürecinde Ham Denizi ve Ham Denizinin meydana gelmesinde Arşın üzerinde var olan suyun kayniyeti o Fatiha-i Şerifedeki muhteşem bereketi bizlere izah ediyor. Onun meydana gelebilmesi için elbette bir mekan gerekiyor. Öyleyse Besmele-i Şerif o mekandır. Şeylerin hepsini içinde barındırıyor ki ismi ile başlıyor ba'dan sonra. Bismillahirrahmanirrahim derken bizler harfi ba'dan sonra isimlerden bahsediyoruz. Madem ki ismi şeriflerden bahsediyoruz, Cenab-ı Hakk'ın adına gelmeden evvel isimden bahsediyor olmak onun adıyla yaratılmış olan her şeyin varlığına işaret ediyor ve hakikaten meyan ediyor ki o da bizlere mekanı anlatıyor. Şöyle ifade etmek lazım, Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam hakkında bilgi toplayan Romalılardan bazıları, Resul-i Kibri ve Vesselam'a inen ayette de okunması için bazı kimseleri görevlendirmişlerdi. O görevlerden kimisi zaman zaman sahabe ikram efendilerimizde olmuşlardı. Onlardan bir tanesi, her seferinde Bismillahirrahmanirrahim diyerek ayeti okuyan Sahabe-i İkram Efendimiz'e neden bunu sürekli tekrar ettiğini söyledi. O da hem Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerine hem hayatımızın her noktasına mutlak surette bizler Besmele-i Şerife ile başladığınız, siz iş yapmayız dediğinde bu zat bunun anlamını öğrendiği anda sizler bizim bu tarihe kadar anlamaya çalıştığımız bütün zihnimizi bizi apaçık ettiniz. Zihninizi bizim önümüze serdiniz. Bizim bildiğimiz bütün felsefik olan bütün bilgiyi ve bütün dağarcığı ettiniz.'' buyurmuştuk. Çünkü mekan tezahürünün varlığı tek bir kelimeyle ismu ile beyan edilmişti. Semadan beyan edilen isimlerin bir arada tutulabilirliği ve bunun bir yaratım sürecinde Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim oluşuna atfedilebilir olması o muhteşemliğin beyanatıydı. Yani hakikate arayan bir adam için sadece Bismillahirrahmanirrahim demek kimi zaman yetiyordu. İslam tarihinde bizler yarın ne bir yolculuğunda buna çok çedek geleceğiz. Ama bir diğer taraftan ayın iki yaralığını görse dahi Rasulük-i biraleyhüsseyyabü Vesselam için haşa biz bu zat için haşa bir sihirbazları diyorduk. Halbuki o sihirbazdan da öte bir şeymiş diyenler de gördü İslam tarihi Ebu Cimri gibi. Peki Besmele'nin başında ismi hakiki manada işaretini koyan ve onun yaratıcısını beyan eden harfi bazı zilneyi ifade eder diyeceksiniz eğer o zamanın kendisidir. Çünkü mekan zaman olmadan mümkün olmuyor. Hem hakikatiyle bir derinliğe, hacmeye, yoğunluğa kavuşamıyor. Hem de kendisini oluşturmuş olana kavuşabileceği bir yapıya meydanın yapıya dahil olamıyor. Yani mekan dediğimiz şey sadece bir yer ve zemin olarak algılamayın lütfen. Eşyanın tamamı bir mekandır ama eşyanın varlığı zamana muhtaçtır. Her şeyin birbirine muhtaciyetiyle yaratılmış olma özelliği işte bütün bu silsileyi ortaya çıkar. bir zaman bağda hasıl olmuş. Hazreti Ali Efendimiz'in kendisini o noktada beyan ediyor olması her şeyin o noktadan yaratılmış olduğuna, kendisinin de o noktayla beraber haşr olduğuna ve o noktayla beraber yaratıldığını imza eder. Ki kalü sürecine geldiğimiz zaman Hz. Ali Efendimiz'in ruhunun Resulü gibi aleyhissalatü vesselam'ın ruhundan sonra yaratılmış ilk 12 ruh içerisinde olduğunu beyan ediyor olacağız inşallah. Yavaş yavaş gidiyoruz oraya doğru. Yasin suresi içerisinde var olan Selamun u kavlem min rahim ifadesi ise işte bize bu manada bütün yolculuğun yani birinci evresi, zamanı, mekanı, yaratım süreciyle beraber yeryüzüne en son gönderilmiş olan insanın Rabbine geri dönüşüyle onu müjdener. Bütün alemler en nihayetinde bu dönüşü bekler. Bu dönüşte Rabbi ile beraber olacağı anı bekler. O anı beklerken insan kalbiyle Rabbini zikreder. Fatiha ile yaratıldığının farkına varır ve o yaratılmış olmanın muhtaciyetini hisseder. Resmeli-i her mekanda okur çünkü o mekanlar resmelerinin hakikatiyle yaratılmışlardır. Harif-i bağının izzet ve celalini her söylediğinde kendi zamanından bir başka zamana doğru Rabbinin niyazıyla dua eder. Öyle ya Bizlerin söylemiş olduğu her salavat-ı şerife, onların başında ve sonunda olgulduklarımıza çıkmış olduğumuz gasmim-i şerifinin harfi bağısıyla Resul-i Kibre ulaşabilir olabilmek ve O'nun zatına hürmet edebilir olmak Cenab-ı ne büyük bir yönetidir. Madem ki her şey bir noktadır, öyleyse bu birinci yedir-i bizlere yeniden kavuşacak olduğumuzun büyük bir imkanını sunmaktadır. İşte o imkan, Resul-i Kib'i Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olmakla daha büyük bir şerefli ablaların imkanınızı bizlere sunmuştur. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Evet. Evet. Evet.